Evet, açık öğretim, ilahiyat 1, 2018-2019, final döneminin sınavında çıkan soruların çözümü videosuna başlıyoruz. Birinci sorumuz sevgili arkadaşlar, ehlen ve sehlen, hoş geldiniz. Ene nokta nokta, ene türkiyetin. Yukarıdaki boşluğa, yukarıdaki boşluğa, aşağıdaki isimlerden hangisi getirilebilir? Bakın ehlen ve sehlen, hoş geldiniz. Ene, ben nokta nokta, Ene Türkiye'tüm. Bakın Ene Türkiye'tüm dediğine göre bu konuşmayı yapanın bir bayan, bir hanfendi olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla Ene Suriyyum, ben Suriyeliyim, olmaz. Ene Suriye'tüm, zaten burada Türkiye'tüm, yanlış. Ene mühendisün olmaz çünkü burada t var. Mühendisetin olması lazım. E, ene Muhammedun yine Türk e, bayan olduğu için Muhammed erkek. E, ene Aliyun yine olmaz. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar. Ene Leyla, ene Türkiyetun. Ehlen ve selen, hoş geldiniz. Ben Leyla, ben Türk'üm diyorum. Sualu sani, ikinci soru. Aşağıdakilerden hangisi bir bitişik nesne zamiri değildir? Bir bitişik zamiri neymiş değildir. Evet. Şimdi ee, bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıdakiler hangisi bir bitişik nesne zamiri değildir? Na kitabüne, ümmüne bitişik. Ee, ye kitabî, ümmî bitişik. Ke, rabbuke, ke öylese bitişik. E, Ümmühe, ebuhe, öylese bitişik. Bu ayrıktır arkadaşlar. Doğru cevabımız, Mesihye ümmüke, o senin anendir. Hiyye müderrisetün, o bir öğretmendir. Üçüncü soru, sevgili arkadaşlar. Bakın dikkatlice dinlerseniz, sizi temin ediyorum, yüzde yüz başarılı olursunuz, yüksek puanlarla. Dolayısıyla bu video kanallarımızı e, YouTube kanalımızdaki bu videoları zamanda takip ederseniz, çünkü biz peyderpey sizlere bu yayınları yapacağız. Bu yayınlardan haberdar olmak, anında haberdar olmak için e, abone olmanız gerekmektedir. Abone olduğunuzda size bir bildirim gelecek. İşte şu video atıldı, yayınlandı diye. Üçüncü soru. Aşağıdakiler hangisi? Bulunma bildiren bir harfi C'lidir. Bulunma bulunma bildiren harfi neydi arkadaşlar? E ve Mete sorusuna cevap veren fi harfi ceriydi. Dolayısıyla doğru cevabımız bu. Diğerleri an bir yerden gitmeyi k bir zamir ile e a min denden dolayısıyla fi de. De nerede? Evde. Nerede? Arabada. Nerede? Haçta. Mekke'de, Mek Medine'de. Doğru cevabımız fi oluyor. El-müderrisune, ed-derse. Dördüncü soru. Yukarıdaki cümlede, en e, yukarıdaki cümlede yer alan boşluğu tamamlan. Bakın en uygun, en uygun. Fiil aşağıdaki hangisidir? Biliyorsunuz eğer fiil başta, faiz sonra gelir ise, ne yapıyorduk? Fiil sadece cinsiyet yönünden uyuyor idi arkadaşlar. Mesela keteptü, Yazdım. Halbuki müderrislerden bahsediyor. Hocalardan bahsediyor. Keteb'ı o hocalar evet ama Cem'i gelmiş. Keteb ne? Bayanlardan bahsediyor. E, halbuki burada erkekler var. Keteb'a iki erkekten bahsediyor. Dolayısıyla doğru cevabımız e. Ketebel müderrisune dersler hocalar, erkek öğretmenler dersi yazdılar. Beşinci sorumuz e.talibetü Et minel külliyeti. Yine bu sorunun bir benzeri. Fiil başta olduğunda bunu hiç unutmuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ee, sadece cinsiyet yönünden uyacak. Sayı bakımından müfret olarak gelecek. Yani fiil, fail iki de olsa, on da olsa bir de olsa fiilimiz müfret olarak gelecek. Mesela burada ne diyor? Karaj ne? Karaj ne? O çıktılar. Ama cemi cemi Karaca, o hanım çıktı. Dolayısıyla doğru cevabımız budur. Karacı e, erkekler için çıktılar. Karacitünle siz hanımlar çıktınız. Karaca, e, o erkek çıktı. Dediğimiz gibi müfred olarak geleceği için müfretmeniz mühendis, kızlar ünve, fakülteden çıktılar. Kızlar fakültede ne yapmışlar? Çıkmışlar. Evet. Altıncı soru. Hətəni nokta nokta lil etfali yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere en uygun seçenek aşağıdaki hangisidir? Bakın dikkat edin en uygun seçenek. Hətəni bu iki müennes olduğuna göre bakın el olması için həzəni olması lazım sevgili öğrenciler El-kitəbə olması için həzəl-kitəbə olması lazım, el-qıssat-u həzəl olması lazım el kısası olması için haziine olması lazım. Dolayısıyla eee tani -el el-qisatan aşıkımız aşıkımız doğrudur. A'yı işaretliyorum. 7. sorumuz nokta nokta dereste lil imtihani dereste lil imtihani şimdi naam derestü. Bakın zaten cevap vermiş. Naam derestü. Eğer Cevap neam ile veya la ile gelmiş ise arkadaşlar oradaki doğru cevabımız nedir? Hel olacak. Bakın hel olacak. Ma olumsuzluktur. Men kim? Mete ne zaman? Keyfe nasıl? Halbuki soru sınav için çalıştın mı? Evet çalıştım. Başarılar dilerim. Tekinci soru. Derestu fil beyti nokta nokta derslerini there was to fil bayti derslerini dolayısıyla bu iki dersi evde çalıştım. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer için en uygun yere en uygun işaret sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Bu iki dersi dediğimiz için arkadaşlar beş şık olacak. HT'ni müennesler için haze müfred hazi cemii ve he uleyine cemi. Dolayısıyla heveni veyni beşik. Bu iki derse evde çalıştım. Derese talibel medreseti. Okulun iki öğrencisi çalıştı cümlesinde çizili sözcüğünü aşağıdakiler hangisidir? Arkadaşlar derese tabi fail, merfu, ref alameti eliftir. Fail, merfu, ref alameti nedir? Sondaki eliftir. Dolayısıyla nedir? D şıkkı. Elif ile Ref Cezimliye ile mansup olur. Dereseden sonra geldiği için ne oluyor? Faim. Tesniye olduğu için Elif ile Merah oluyor. Çünkü burada Nun vardı. Muzaf olması sonucu düştü. İki isim bir araya gelince birincisine biz Muzaf diyoruz ve izafette tenvin varsa tenvin düşer. Elif, Faviye'den sonra Nun varsa Nun atılır. Diğerlerine bakmıyorum. Ne dedik? Fail, merfu alameti, merfu, refah alameti, sondaki elif işaretliyoruz. 10. sorumuz aşağıdaki hangisi bir mevsim ismidir? Arkadaşlar tabii bulmak için mevsim isimlerini bileceğiz. El sayfı yaz, el kış, el rabi'u ilkbahar, el harifu sonbahar. Dolayısıyla doğru cevabımız bu, aşık. Peki B ne diyor? El erbi'a'u çarşamba. Bu ne diyor? Bir ayın ismidir. Rabiul Ahir. Bu ne diyor? Yine bir ay ismi. Zulqaade. Bu Rabiul Evvel. Yani bu 1 2 3 ay. Bu da bir haftan günüdür. Mevsim bu. 11. sorumu sevgili çocuklar, arkadaşlar, hanımlar, beyler. Aşağıdakilerden hangisi belirtili isim tamlamasıdır? Bakın isim tamlamaları ikiye ayrılıyor. Belirtili ve belirtisiz. Kalemun el kalemu cedidun bu bir isim cümlesidir. Kalem yenidir. Eyyam-ı Usbu'in hafta günleri bu belirtisiz isim tamlamasıdır. usul seneti yılın mevsimleri bu belirtili isim tamlamasıdır. Şeye işaretliyoruz. Hakibet-ün eski çanta sıfat tamlaması, şuhur Senet'in belirtisiz isim tamlaması. Yıl ayları, yıl ayları. 12. soru. Büyük iki bilgin ifadesinin Arapçası aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, el-alimu el-kebiru, büyük bilgin. Halbuki iki bilgin diyor. El-kebirani el-alimani, sıfat şeyden önce gelmiştir. El-kebirani, halbuki nedir? Ee, Arapçada isim, sıfat damlaması önce isim, sonra sıfat gelir. Türkçe'de iki büyük bilgin, büyük iki bilgin derken büyük en sona gelecek. El alimani kebirani, iki bilgin büyüktür. El kebirani alimeyni, iki büyük erkek bilgindir. El alimani kebirani, iki büyük bilgin. Dolayısıyla doğru cevabımız bu. Yani el alimani, el kebirani. Yani sıfat damlamasında sıfat sonra isim başta gelir arkadaşlar. 13. Evet. Tayfuna, yağmurluna fi matar, fi hazel matar. Bu havaalanında çalışıyorlar diyor. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere Gelebilecek sıfat aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle küçültelim. Evet. El-Mudayfune. El-Mudayfune. Bu hostlar, yani çalışan kişiler bu havalanda çalışıyor. Biliyorsunuz El-Mudayfetu hostes. el da host yani hostesinin erkeğine verilen isim. Hizmet edenler, uçakta biliyorsunuz hem hostlar var hem de hostaşlar var. Yukarıdaki arkadaşlar, tekrar büyütelim. Boş bırakılan yere gelebilecek sıfatlar, sıfat aşağıdaki hangisidir? Ennecihu, bakın sıfat mevsufuna tam olarak uyar. Nasıl? Marife, semarife. Nekre ise nekre, müzekker ise müzekker, müennesse müennes, ise mühennes, cemi ise cemi, mervuysa mervu, mansubsa mansup. Yani dört yerde ne yapıyor? Hem irabta, hem sayıda, hem en kirden, hem mafik nekte ne yapıyor? Najı Nâci, olmaz çünkü burası şey oluyor. Najihine yine olmaz çünkü burası baununla, burası yeunun olmuyor. Najihune çünkü sıfat olacak. Dolayısıyla Nâcihate, o da olmuyor. Do doğrusu nedir arkadaşlar? El-Nâcihûne. El-Mudîfûne, el-Nâcihûne. Başarılı hostlar. Ya'melûne. Çalışıyorlar. Fi-Hezel-Matâri. Bu havalağında çalışıyorlar. On dördüncü sorumuz. Aşağıdaki kelimeler hangisi bir sıfat değildir? Arkadaşlar Semîn, e, yukarıdan başlayayım. A-Muglekun. Kapalıdır. Kapalı bir sıfattır. B şıkkı ceminün, güzel, o da bir sıfattır. C şıkkı kalilün, az, o da bir sıfattır. E, D şıkkı unukun boyun, o bir sıfat değildir, bir isimdir. Seminun e şıkkında şişman, besili, o da bir sıfattır. Dolayısıyla cevabımız D kardeş. arkadaşlar. Enti nokta nokta el gurfete fil leyli. Şimdi yukarıdaki cümlenin sen gecenin o odaya girme anlamı vermesi için Boş bırakılan yerde kullanılacak fiilin uygun yapısı seçeneklerden hangisidir? Şimdi anti o zaman mesela la olması lazım. Çünkü bayana sen odaya gece girme diyor. Mesela tedhul girer. La tedhul girmesin. Ama karşımızdaki muhatap olunca olmaz. Tedhulu la tedhulu müzekkerlere verilen cemi müzekkerlere verilen emir o da olmuyor. Tedhule, la tedhule. Siz ikiniz girmeyiniz. Halbuki enti var. Burada cevabımız zaten şey yapıyor. La ne hanımlara diyoruz. Halbuki burada tek kişi. Dolayısıyla enti la tedhuleyi. Sevgili arkadaşlar. C şıkkıdır. 16. soru. Aşağıdaki seçenekler hangisine fiil olumsuz mazi formunda çekin? Olumsuz yani... Gittim, hayır gitmedim. Ma zehtu. Bakın doğru cevabımız bu. Ama diğerlerine de bakalım. Le tezheb, gitme. Ma yezehbu, gitmiyor. Le tezebu, gitmiyorsun. Ma tezebu, gitmiyorsun. Dolayısıyla bunlar hep muzari, mazi olan şu sevgili arkadaşlar. 17. sorumuz aşağıda nehi kipiyle ile ilgili olarak, aşağıda olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Nehi kipi 17. soru Nehi gibi. Nehi hazır, emri hazırın olumsuzun adıdır. Doğrudur. Nehi hazır, emri hazırın olumsuzun adıdır. Ve nehi sözcüğü Arapça'da yasaklama anlamındadır. Doğrudur. Burada söylenemez diyor. İlgili şahs ait muzarifi'nin başına nehi lası getirilerek yapılır. Doğrudur. Nehi lası, muzarifi'nin sonunu cezmeler. Doğrudur. Nehi hazır, üçüncü şahıslara dönük olumsuz emir kipidir. Yanlış olan budur. Çünkü nehi hazır, karşımızdaki ikinci şahıslara verilen sen. 18. Arkadaşlar eyyü nev'in minel riyadati tümârisü. Yani sen diyor hangi tür spor yapıyorsun? Eyyü yani nev'in hangi çeşit Miner riyadati spordan tümârisü yapıyorsun? Yani hangi tür spor yapıyorsun? Aşağıdaki seçeneklerin hangisi yukarıdaki soruya uygun bir yanıt oluşturur? Mesela ene er kudukülle sabahin. Her sabah ben koşuyorum. Bu Demek ki koşu, koşu sporuyla ilgilendiğini gösteriyor Doğrudur. Ene umārisu riyāḍata. Ben spor yapıyorum. Halbuki hangi tür diye soruyor bakın. Ene fil ḥaḍānati. Ben ana sınıfında kreşte oynuyorum. Ene anẓuru Ben pencereden bakıyorum. En aʿmalu fil maṣnaʿi. Ben fabrikada çalışıyorum. Eynu bainu. Bakın koşma. Hangi şeymiş koşma? Evet, 18 soru. Nokta nokta. El benâtu fil beyti. Yukarıdaki cümlenin kızlar da, evde oturmasınlar anlamı kazanabilmesi için boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıdaki seçenekler hangisine doğru yapıda verilmiştir? La yeclis erkek için denir, oturmasın. La teclisi sen oturmuyorsun. L yeclisi o oturmuyor. La teclis Arkadaşlar ne demiştik? Müennes ise cümle ve fiil baştaysa fiil failine cinsiyet yönünden uyar ama sayı bakımında ne yapmazdı? Uymazdı. O zaman doğru cevabımız D şıkkı. karşımızdaki kıza emir veriyoruz, sen oturma diyoruz. Son sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi mansup, mufası zamirlerden biri değildir? Değildir arkadaşlar. Bakın İyyâne, İyyâhüm İyyâya, İyyâke Eyyühüm Eyyühüm hangileri? Bakın hepsi mansup bu merfu arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız budur. Bugünkü hepinize başarılar dileyerek Video yayının durduruyorum. Daha sonraki videolarda buluşmak üzere.